Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde 3 süper kutu açılışı birden gerçekleştirmiştik. Ve bu kutu açılışlarında Renault 4 ailesini kutudan çıkartmıştık. Birkaç gün önce Renault 4 Lightın incelemesini yayınladık kanalımızda ve şimdi sıra Renault 4 Pro'ya geldi arkadaşlar. Bugünkü incelememizde konuğumuz Renault 4 Pro. Aslında Renault serisinin üçüncü modeli yani Renault 3 serisi Kısa bir süre önce ülkemize satışa sunulmuştu hatta bunun reklamlarında acu falan oynamıştı siz de hatırlayacaksınızdır mutlaka Dolayısıyla Renault 4'ün ülkemize gelmesi biraz hızlı oldu Şunu belirtmemiz gerekiyor Oppo Renault 3 ailesini global pazarda satışa sunduktan sonra yani ilk defa Satışa sunduktan sonra ülkemize biraz gecikmeli olarak getirmişti fakat Renault 4 ailesinde bu gecikme yaşanmadı dolayısıyla İki modelin, iki serinin ülkemizdeki çıkış aralıkları da biraz kısa oldu. Yani şu aklınıza gelebilir ya Renault 3 daha yeni çıkmıştı zaten. Renault 4 niye çıktı falan diye sorabilirsiniz ama aslında Renault 3 yeni çıkmamıştı. Ülkemize biraz gecikmeli olarak gelmişti. Renault 4 serisi ise çıkar çıkmaz Türkiye sınırları içerisinde de satışa sunuldu arkadaşlar. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim telefonumuzun özelliklerine. Renault 4 arkadaşlar şöyle elimizde tuttuğumuz zaman gerçekten şık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bunu size hemen baştan belirteyim. Tasarımsal tarafa geçtiğimizde ise şu anda ben Reno 3 Pro kullanıyorum. Yani benim kullandığım telefon zaten uzun zamandır Renault 3 Pro. Şöyle iki telefonu ben yan yana tuttuğumda açıkçası arada böyle tasarım açısından çok büyük bir fark olduğunu görmüyorum arkadaşlar. Yani arada fark yok bile diyebiliriz. Tek fark ne Renault 4 Pro'da arka taraf mat yani şöyle elinizde tuttuğunuzda bu matlığı hissedebiliyorsunuz. Renault 3 Pro'da ise arkadaşlar arka yüzey camdı. Tabi bu ne kadar iyi olur ne kadar kötü olur. Örneğin cam yüzeylerin şu riski var. Düştükleri zaman kırılabiliyorlar ki bu da sorun teşkil edebiliyor. Örneğin benim Renault 3'ün arka cam yüzeyi kırıldı. Bu benim için kötü bir durum. Şuradan gördüğünüz gibi düşmüştü arka yüzey. Ve şu taraftan şöyle kırıklar meydana geldi. Renault 4 Pro'da ise böyle bir sıkıntı yok çünkü dediğim gibi arka yüzey cam değil ve dolayısıyla da kırılma gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Şu var arkadaşlar bir telefonda kablosuz şarj özelliği varsa tamam arka yüzeyin cam olması eyvallah kabul edilebilir bir şey ve gerekli bir şeydi. Fakat hani kablosuz şarj özelliği yoksa arka yüzeyin cam olması bence hani böyle çok da önemli değil. Zira biz bu telefonları genel itibariyle zaten kılıflarla kullanıyoruz. Kılıflarla kullandığımız için de hani arka tarafın cam olması ya da olmaması bence çok büyük anlam ifade etmiyor ki dediğim gibi hani kırıldığı zaman da gerçekten canınızı sıkabilir. Bunu çünkü sadece servisler yapabiliyor bu cama ve bu camın maliyeti de hani öyle çok da düşük değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve Reno 4 Pro'nun tasarımından devam edelim. Reno 4 Pro'da kavisli bir ekran tasarım var. Kavisli ekran tasarımla delikli bir amoled ekran eşlik ediyor arkadaşlar. Arka yüze geçtiğimizde ise dediğim gibi pürüzsüz böyle mat bir yüzey tercih edilmiş. Renault 3 Pro'daki gibi dörtlü ana kameralar birbiri ardına sınırlandırılmış ve dizilmiş. Burada ufak bir detayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Renault 4 Pro'nun 5G modelinde arkadaşlar şurada üç kamera var. Dördüncü kamera küçük bir şekilde flash ışığının yerine yerleştirilmiş durumda fakat Renault 4 Pro'nun 5G olmayan yani LTE modelinde bu modelde ise 4 ana kamera şöyle gördüğünüz gibi alt alta dizilmiş durumda. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuz zaman sağ tarafta power tuşu bulunuyor. Sol tarafta ise ses açıp kapatma tuşları yer alıyor. Power tuşunun üzerine yine böyle bir yeşil bir çizgi çizilmiş. Son dönemde çıkan Oppo modellerini takip ediyorsanız zaten Oppo'nun bu yeşil çizgi hattını artık power tarafında benim söyleyebilirim. Hatta şu anda benim kolumda Oppo Watch var. Oppo Watch'ta da yine power tuşunda yine yeşil bir çizgi var arkadaşlar. Dolayısıyla Oppo bu ufak nüansı kendi imzası gibi kullanıcılara sunuyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Alt yüze geçtiğimizde 3.5 mm kulaklık girişimizi görüyoruz ve Type-C girişimizi görüyoruz. Burada önemli bir fark var. Örneğin Renault 3 Pro'da arkadaşlar 3.5 mm kulaklık girişi yoktu. Renault 4 Pro'da ise 3.5 mm kulaklık girişinin geri geldiğini görüyoruz. Üst tarafta ise sim kart yuvamız bulunuyor. Tasarım hatlarıyla genel olarak nitelendirecek olursak Renault 4 Pro'nun gayet şık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle elinizde tuttuğunuz zaman elinizde tam olarak oturuyor. Kontrolleri gayet basit. İncelik derseniz sizi rahatsız etmeyecek bir kalınlığa sahip telefon ve gayet hafif şöyle tuttuğunuz zaman çok sizi ağırlığı vesaire rahatsız etmiyor. Yani boyut açısından gayet ideal tasarımıyla da göz alıcı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Benim genel itibariyle bu delikli ekran olsun, damla çentik telefonlarda olsun, eleştirdiğim bir nokta vardı. O da alt çerçevenin kalın olmasıydı arkadaşlar. Fakat Renault 4 Pro'da baktığım zaman alt çerçevenin neredeyse üst çerçeve inceyle aynı olduğunu görebiliyoruz. Yani Oppo bu modelinde çerçeve ekran oranını gayet güzel bir şekilde belirlemiş durumda. Evet, bunu söyledikten sonra Geçelim arkadaşlar ekran özelliklerimize. Bu telefonda az önce de belirttiğim üzere süper amulet bir ekran bulunuyor. Bu ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 500 nits arkadaşlar. 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu ekran. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde ve 402 ppi piksel derinliğine sahip. Şunu soracak olursanız bu ekranın koruma standartları nedir? Corning Gorilla Glass 5 var arkadaşlar bu ekranda. Fakat yine de kutudan çıktığında telefon Oppo bu telefonun yüzeyine bir ekran koruyucu yerleştirmiş. Yani telefon kutudan ilk çıktığı andan itibaren ekran koruyucuyla birlikte geliyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Birçok kavisli telefon ben test ettim. Bu kavisli telefonların genelinde yani %80'inde belki %90'ında arkadaşlar ekran koruyucusu yoktu panelin üzerinde. Dolayısıyla burada Oppo'nun ekran koruyucu bandı. ...takmış olması da önemli bir artı diyebiliriz. Tabii bu kavisli bir ekran olduğu için zamanla birlikte bu ekran koruyucu da yanlardan aşılmaya başlıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ekran özelliklerinin ardından sıra geldi kameramız arkadaşlar. Dediğim gibi arka tarafta dörtlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu ana kamera modülüne baktığımızda 48 megapiksellik geniş açılı bir kamerayı görüyoruz. Bu kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Aslına bakılırsa orta segment modelde biz bu kamera kurulumlarını görmeye çok alıştık. En fazla ne değişiyor arkadaşlar? Bu en başta dediğimiz 48 megapiksellik geniş açılı kamera bazen yerini 24 megapiksele bırakıyor. Bazen daha yüksek değerli işte 64 megapiksellik bir kamera geliyor. Fakat geri kalan kurulum genel itibariyle aynı oluyor. Nedir bu? 8 megapiksel ultra geniş açı 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel de derinlik kamerası. Peki bu kameranın performansı nasıl? Malum kağıt üstünde hemen hemen baktığımız zaman kameraların değerleri Aynı zaten fakat iş rel döküldüğünde gayet farklı bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Biz Oppo Reno 4 Pro ile çeşitli açılarda, çeşitli ışıklarda fotoğraflar çektik arkadaşlar. Şimdi bu fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar fotoğraflardan sonra bir de dilerseniz telefonumuzun video performansına göz atalım. Bu telefon ana kamerasıyla 30 fps de 4K videolar çekebiliyor. Ayrıca 1K çözünürlükte ise 120 fps'e kadar bir performans sunabiliyor sizlere. Ön tarafta 32 megapiksellik bir kameramız var. Bu kamerada yine 1K çözünürlükte 120 fps'e kadar çekim performansı sunabiliyor. Dilerseniz direkt canlı olarak hemen ön kameranın nasıl bir video performansı olduğuna birlikte göz atalım. Şöyle çevireyim kamerayı kendime doğru. Ve bir video kaydı başlatalım böylece telefonun ses ve görüntü kalitesinde direkt olarak görmüş olacaksınız. Şöyle hızlıca çevirelim bakalım ses ve görüntüyü hani almada sıkıntı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Görmüş olalım birlikte. Kısacasıyla Oppo Reno Pro'nun ön kamerasıyla yaptığınız çekimlerde Karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Şöyle sağa sola netlemeler yapayım. Dolaptaki şu modeme şuraya doğru bir netleme yapayım. Zoom yok bu arada. Onu da baktım varım diye ama yok şöyle aydınlık, karanlık bunlar var. Onun haricinde bir şey yok. Ee, ön kameradan sonra sıra geldi arkadaşlar. Arkada bulunan dörtlü ana kamera modülümüze. Şöyle kendime doğru çevirmeden önce başlatalım kaydı. Evet şöyle evet. Şu anda arka ana kameraya geçmiş durumdayız. Arka ana kamerayla yapacağınız çekimlerde de karşınıza çıkacak olan ses ve görüntü performansının bu şekilde olduğunu sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz sallayayım kamerayı. Bu arada evet salladık bu şekilde bir performans sergiledi. Bir de arkadaşlar ofisimizin balkonundan şöyle sizi E5 gürültülerinin olduğu bir video ile baş başa bırakalım. Böylece hani rüzgarlı, hafif rüzgar da var çünkü 16. kattayız. Rüzgarlı yerlerde de nasıl bir video performansı sergilediğini görmüş olun. Evet kameradan da bahsettiğimize göre gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 820 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setine 8 GB'lık RAM eşlik ediyor arkadaşlar. Dahili depolama alanında ise 128 ve 256 GB'lık iki farklı opsiyon var. Fakat ülkemizde satışa sunulan bu versiyonun 256 GB olduğunu söyleyelim. Yani en azından bize teste gelen versiyonun dahili depolama alanı 256 Gigabayt arkadaşlar zaten geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıldan ziyade geçtiğimiz dönemde ülkemize satışa sunulan Renault 3 Pro'da da 256 GBlık dahili depolama özelliğinin bulunduğunu sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi şunu da merak edebilirsiniz. Bu telefonda biyometrik doğrulama olarak ne var? Ön taraftaki kamerayla arkadaşlar yüz tanıma sistemi bulunuyor ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bu ekran altı parmak izi okuyucusunun şöyle bir dezavantajı var. İlk başlarda kullanmaya başladığınızda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat zaman geçtikten sonra atıyorum böyle 1 iki ay geçti, 3 ay geçti, 4 ay geçti. Biraz sedelemeye başlıyor. Nereden bilerek söylüyorum. Çünkü Renault 3 Pro'da da aynı parmak izi okuma sistemi var. Belli bir süre sonra parmağınızı okumamaya başlıyor. Yani silip tekrardan tanıtmanız gerekiyor. Böyle bir kusur olduğunu sizlerle paylaşmış oldum. Yani ilk başlarda hiçbir sıkıntı yok. Basıyorsunuz tak diye açıyor falan ama... Dediğim gibi hani 1-2 ay, 3-4 ay kullandıktan sonra parmağınızı basıyorsunuz tanımıyor, basıyorsunuz tanımıyor vesaire. Sonra parmak izinizi silip tekrardan tanımladığınızda yine eski performansına geri dönüyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Telefonun genel itibariyle bakıldığında ses seviyesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabi böyle bangır bangır bir ses seviyesinden bahsetmiyoruz ama yine de günümüzdeki orta segmentteki modellerle kıyasladığımızda böyle bir tık daha yukarıda olduğunu söylemek mümkün. Hattınızın iyi çektiği yerlerde, görüşmelerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Örneğin metro metrobüs olsun, telefonla konuşurken karşı tarafın sesini rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yalnız şu var, örneğin bir caminin yanından geçiyorsunuz, o anda ezan okunmaya başladı. Karşı taraftakinin sesini duyamıyorsunuz, o kadar da muazzam bir ses kalitesinin olmadığını belirtelim. Gerçi hani caminin yanından geçerken, ezan okunurken hangi telefonda ses görüşmesinde karşı tarafın sesini duyabilirsiniz? Bu da ayrı bir soru fakat... Bunu ben deneyimlemiş oldum ve karşı tarafın sesini duyamadığım için de sizlerle paylaşmış olayım. Sonra vay efendim ben bu telefonda ses duyamadım. Ses kalitesinden niye bahsetmeniz vesaire demeyin. Ama dediğim gibi metrobüse vesaire giderken toplu taşımada falan açıp konuştuğunuzda karşı taraftaki kişinin sesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı şekilde sizin sesiniz de karşı tarafa net bir şekilde gidebiliyor arkadaşlar arkadaşlar. Telefonun oyun performansına geçelim. Oyun tarafında biz PUBG, Call of Duty Mobile gibi testler gerçekleştirdik. Ki zaten biliyorsunuz kanalımızı takip edenlerin de bildiği üzere. Genel itibariyle bizim telefonlarda test ettiğimiz oyunlar belli. Call of Duty Mobile, e, PUBG ve Asphalt Legends'ı test ediyoruz. Bu oyunlar hani telefonları biraz daha zorluyor diye biz bunları tercih ediyoruz. 3 oyunda da herhangi bir zorlanma, ısınma, kasma vesaire olmadı arkadaşlar. Zaten hani Snapdragon 720 ile gelen bir telefonun Günümüzdeki herhangi bir oyunu çalıştıramaması gibi bir durum söz konusu olamaz. O yüzden bu konuya da çok fazla girmeye gerek yok. Snapdragon 820 de biliyorsun, 8 nanometrelik bir e, üretim süreci var. Yani her 8 nanometrede bir transistör söz konusu ki bu da cihazın yani yonga setinin içerisinde milyarlarca transistör olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu telefon size performans tarafında tüm beklentilerinizi karşılayacaktır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, son olarak değineceğimiz unsur ise telefonun fiyatı arkadaşlar. Bu telefon ülkemizde bildiğiniz gibi kısa bir süre önce satışa sunuldu ve hala hazırdaki fiyatı 7 bin Türk lirası civarında. Yani internette baktığınız zaman öyle 6900 7000 bin Türk lirası arasına bu telefonu bulabiliyorsunuz. Ee, orta segmentte genel itibariyle modellerin yani biraz üst segmentte böyle hitap eden modellerin bu fiyatlarda satışa sunulmasına artık alıştık. Ama fiyat bir tık daha ucuz olsaymış daha güzel olurdu. Diyebiliriz. Şunu da sorabilirsiniz ya şu anda mesela 6000 liraya falan satılıyor Oppo Reno3 Pro. Oppo Reno3 Pro ile Reno4 Pro arasında ne gibi farklar var diye sorabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu iki telefonun karşılaştırmasını yapmayı da düşünüyoruz. Orada zaten bu sorunuza da cevap bulacaksınız diyelim. Bu telefon hakkında herhangi bir soru işareti kaldıysa kafanızda videonun altına yorum olarak yapıp bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. En kısa zamanda sizlere dönüş sağlamaya Çaşacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.